Heyecanla beklenen Dünya Kupası 2018 Rusya'nın ev sahipliği ile, 14 Haziran Perşembe günü başladı. 27 Haziran Çarşamba gününün ilk maçı, B grubunun 5. maçı olan, Meksika-İsveç maçı olacak ve, Dünya Kupası'nın 13. günü oynanacak. İki takımın analizlerine geçelim. Meksika takımı ise Dünya Kupası'na 16. defa katıldı. Turnuvaya katılmak için, toplamda 6 maç yapan ekip, bunlardan 5 tanesinden galibiyet, tanesinden de beraberlik alarak Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmıştır. Agresif hücumlarla rakip takımı zorlayan ekip defansta ise takım savunması yapıyorlar. İsveç takımı toplamda 12 kere Dünya Kupası'na katılmıştır. Turnuvaya katılmak için Fransa Hollanda gibi güçlü ekiplerle eleme maçı oynayan ekip grupta Hollanda'yı geçerek grupta ikincilikle turnuvaya katılmaya hak kazanmıştır. Çok yetenekli oyunculara sahip olmayan ekip daha çok da Toplam oyunu üzerinden hücum ve defans yapmaktadır. Genelde uzun topları ile Forevet'in gol bulmasını sağlıyorlar. Defans hattında ise çok iyi piyas yapan ekip rakip oyuncuların topla oynamasını engelliyor. Gruptan çıkma ihtimalleri var. Peki Meksika ve İsveç maçı istatistikleri nedir? Maçı kim kazanır? İşte detaylar. %39 oranla Meksika kazanabilir. %31 oran ile de İsveç maçı alabilir. Maçın berabere kalma olasılığı ise 30. Muhteşem bir futbol şöleni bizi bekliyor olacak. Tırnıva analizleri devam edecektir. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.